Geceliğin Ay'a baktığınızda oldukça yakınmış gibi görünebilir. Fakat aslında Ay, inanılmaz derecede uzaktır. İşte burada Dünya ve Ay arasındaki mesafenin ölçeklendirilmiş bir resmine bakıyoruz. Dünyanın çapı yaklaşık 8000 mil yani 12.700 kilometre civarındadır. Ve Ay'ın çapı da yaklaşık 2200 mil yani 3500 kilometre kadardır. Şöyle düşünebiliriz, Ay'ın çapı Dünya'nın çapının dörtte birinden biraz daha fazla. Şimdi, ikisinin arasındaki uzaklık ise yaklaşık 239.000 mil yani 385.000 kilometre. Bunun çok çok uzak bir mesafe olduğunu sanırım şimdi anlamışsınızdır. Bu noktada çok ilginç bir konuya değinmek istiyorum. Ayın çapı, Güneş'in 400'de biri olmasına rağmen, gökyüzüne baktığımızda Ay ve Güneş aynı büyüklükte gibi görünürler. Bunun nedeni, Dünya'nın Ay'a uzaklığıyla, Ay'ın çapı arasındaki oranın kabaca Dünya'nın Güneş'e uzaklığıyla Güneş'in çapı arasındaki oranla aynı olmasıdır. Ay için bakarsak bu oran Ay'a uzaklık yani 239.000 mil bölü Ay'ın çapı yani 2200 mil olur. Ben şimdilik bunları mil cinsinden yazıyorum ama siz isterseniz kilometre biriminden ölçüleri kullanarak da aynı hesabı yapabilirsiniz. İşte bu oran yaklaşık olarak Dünya'nın Güneş'e uzaklığı bölü Güneş'in çapı ile aynıdır ki o da 93 milyon mil bölü 865 bin mildir. Bu sayı yaklaşık bu sayının yaklaşık 400 katı ve bu sayı da bu sayının yaklaşık 400 katı. Burada asıl önemli olan şu ki bu sayılar dünyanın kendi yörüngesinde nerede olduğuna bağlı olarak biraz değişse bile bu oran yaklaşık olarak 108'e eşittir. Bu gerçekten de beni çok etkileyen bir bilgi. Ne zaman düşünsem çok heyecanlanıyorum. Çünkü sonuçta böyle olmak zorunda değildi. Düşünsenize, bu sayede çapları arasındaki kocaman farka rağmen, güneş ve ay gökyüzünde neredeyse aynı büyüklükte gibi görünüyorlar. Evet, çünkü uzaklıkları arasındaki oran, çapları arasındaki orana eşit gibi. İşte bu nedenle bazı kültürlerde, özellikle de Hinduizm'de, 108 sayısı uğurlu kabul edilir. Şimdi ay hakkında konuşmaya geri dönelim. Ayı özellikle de dünyadan göründüğü haliyle düşününce, bence hepimizin aklına kesinlikle şöyle sorular geliyordur. Ayın neden farklı evreleri var? Neden günden güne ayın farklı kısımlarını aydınlanmış olarak görüyoruz? Şu an ekranda sizlerle NASA'nın web sitesinden aldığım bir grafiği paylaşıyorum. Gördüğümüz üzere bu ölçeklendirilmiş bir grafik değil. İç kısımda gördüğünüz bu resimde Ay ve Dünya'nın büyüklükleri kabaca ölçeklendirilmiş ama uzaklıklar için bunun geçerli olmadığını hepimiz anlayabiliyoruz. Öyle değil mi? Yani aralarındaki 239 bin mil uzaklığı görmüyoruz burada. İçteki görselde Ay'ın ve Dünya'nın ışığı sürekli sağ açıdan aldıklarını görebiliyoruz. Buna göre Güneş'in 93 milyon mil uzaklıkta şu yönde olduğunu varsayabiliriz. Ve Güneş işte bu şekilde hem Dünya'yı hem de Ay'ı sağ taraftan gelen ışığıyla aydınlatıyor. Şimdi şunu bir düşünün. Ay, Dünya'nın etrafındaki dönüşünü 28 günde tamamlıyor. Bunu bazı kaynaklarda 27 veya 29 gün olarak da görebilirsiniz. Ama biz şimdilik ortalama olarak 28 gün diyelim. Bu bilgiyi duyunca 28 gün bir Ay'a ne kadar yakın diye aklınıza gelmiş olabilir. Ve bu aslında bir tesadüf değil. Çünkü zaman olarak ay kavramı aslında ayın döngülerinden geliyor. Bu iki kelimenin aynı olması da aslında bir tesadüf değil yani. Hatta şunu da ekleyelim. İngilizce'de zaman birimi olan ayı ifade eden mount kelimesinin, uydumuz olan ayın karşılığı olan moon kelimesiyle aynı kökten geldiğini de ifade edelim. Eski İngilizce'de de, proto-Cermence'de de bu durum böyle. Bu döngüye tekrar bakarsak, Ay bu 28 günlük döngüsünü devam ettirirken yaklaşık olarak Güneş ve Dünya'nın arasına geldiği noktada Ay'ın aydınlık olan yarısı, Dünya'dan göremediğimiz yarısıdır. Dolayısıyla bu durumda biz, Ay'ın sadece karanlık yüzünü görürüz ve buna Yeni Ay denir. Evet, biz şimdi Dünya'ya tepeden bakmaya devam ediyoruz. Yani şurası Kuzey Kutbu. Ve Ay da bu arada döngüye devam ediyor. Ay saat yönünün tersine doğru hareketine devam ediyor ve biz onu dünyadan gördüğümüz bu bakış açısından şöyle görünüyor. İşte ay bu durumdayken biz de dünyadan bakınca ayın aydınlık yarısının bir kısmını görebilmeye başlarız. Ayın bu haline ne dendiğini sanırım hepimiz biliyoruzdur değil mi? Evet, buna hilal diyoruz. Ay buraya geldiğinde ise ayın karanlık tarafını ve aydınlık tarafını yarı yarıya görebiliriz ve buna İlk dördün denir. Bu döngü böyle devam eder. Döngünün yarısına geldiğimizde yani dolunayda bu sefer dünya ay ile güneş arasındadır ve biz dünyadan aya baktığımızda ayın aydınlık yüzünün tamamını görebiliriz. Bu nedenle de ayın bu hali için dolu, tam ay anlamındaki dolunay kelimesini kullanırız. Döngü bu şekilde devam eder ve en sonunda ay tekrar yeni aya varınca da döngü tamamlanır. Aklınıza şöyle bir soru takılmış olabilir. Dünyanın güneş etrafındaki dönüşüne ek olarak ayında kendi 28 günlük döngüsünün var olduğunu öğrendiğim zaman bu soru benim aklıma uzun yıllar takılmıştı. Şimdi bu yeni ay evresinde. Ay, dünya ve güneşin arasında gibi görünüyor. Peki o zaman neden her yeni ayda ay güneşi kapatmıyor? Nasıl oluyor da her 28 günde bir güneş tutulması yaşamıyoruz? Benzer durum dolunay içinde geçerli. Dolunay evresinde de dünya ay ve güneşin arasında kalıyor. Bu durumda da dünyanın ay üzeri, e, ayın üzerine gelen güneş ışığını engellemesi gerekmez mi? Yani aslında bizim dolunay yerine ay tutulması görmemiz gerekmiyor mu? Her 28 günde bir ay tutulması yaşandığını düşünsenize. Peki gerçekte neden böyle olmuyor? Kendi kendinize bir düşünün. Bunun makul bir açıklaması olmalı öyle değil mi? Gelecek videoda tutulmalardan bahsedeceğiz. Ve hem ayın güneşi örtmesiyle gerçekleşen güneş tutulmasını hem de dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesiyle gerçekleşen ay tutulmasını anlatacağız. Ayrıca bunların neden 28 günde bir yaşanmadığını da açıklayacağız.